Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey inananlar! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimselere dost edinmeyin. Onlar, size gelen gerçeği inkar ettikleri, Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı Rasulü ve sizi yurdunuzdan sürüp çıkardıkları halde siz onlara sevgi ulaştırıyorsunuz. Eğer benim yolumda savaşmak,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 Eğer eşlerinizden biri sizden kâfirlere kaçar da siz de savaşta galip durumda olursanız eşleri gitmiş olanlara danimetten harcadıkları kadar verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey Peygamber! İnanmış kadınlar sana gelip Allah'a hiçbir şey ortak koşmamaları, hırsızlık etmemeleri, zina etmemeleri... Çocuklarını öldürmemeleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemeleri, iyi bir işte sana karşı gelmemeleri hususunda sana beyat ederlerse onların beyatlarını al ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey inananlar! Allah'ın gazabettiği ettiği kimselerle dostluk etmeyin. Kafirler mezarlık halkından nasıl ümidi kesmişse onlar da ahiretten öyle ümidi kesmişlerdi. Sadakallahu lansib.